Bugün 13 Haziran 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak. Bilinçaltımız hareketlenirken rüyalarımızdan gelecek mesajlar da artabilir. Ruhsal ve sanatsal alanlarda daha fazla ilham alabiliriz. Çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerini hissedebilir empati yapabiliriz. İhtiyaç sahipleriyle ilgilenmek, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de uygun bir gündeyiz. Öğle saatlerinde Yengeç Burcu'ndaki ay, Oğlak Burcu'ndaki plütonla karşıt açı yapacak ve 14-15'te boşluğa girecek. Daha hırslı ve kararlı olabileceğimiz öğle saatlerinde, yakın ilişkilerde duygusal baskılar hissedebiliriz. Manipülasyon ve kıskançlık gibi etkilere karşı dikkatli olmalıyız. Güçlü kadın figürlerin etkisi de artabilir. Negatif duyguların etkisinde kalmadan, Dürtülerimiz ve duygularımızı kontrol etmeye çalışalım. Ay akşam 21-22'de Aslan Burcu'na geçene kadar boşlukta ilerleyecek. Ay boşluktayken duygusal kararlar almak ve fikir değişikliklerine gitmek yerine önceden başladığımız işleri sürdürebilir ve akışta kalabiliriz. Şartları fazla zorlamamalı, gerekirse gün içinde dinlenmek için molalar vermeliyiz. Akşam Aslan Burcu'na geçecek olan ay daha ateşli ve özgüvenli enerjiler vermeye başlayacak. Akşam ve gece saatlerinde Ay ile Mars... Aslan Burcu'na kavuşacak. Enerji ve özgürlüğümüzün yükseldiği bu saatlerde daha hırslı ve kararlı hissedebilir. Sabırsız ve cesur kararlar... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.